Koç Burcu kıskanç, duygulu, ateşli ve yönetici burçlardır. Bağımsızlık duygusu üst düzeydedir. Kısa zamanda aralarında üstünlük savaşı kendini gösterir. Bu savaşın peşinden hoş bir aşk olabilir. Koç ve Boğa Koç Burcu her zaman Boğa Burcu ile mutluluğa yakalama şansına sahiptir. Sizin değerinizi bilecek ve siz de onun farklı özelliklerini bulacaksınız. Boğa Burcu sakinliği sever. Boğa Burcu Koç Burcu'nun ateşli ve hareketli yaşamını yadırgayabilir ama... Daha sonra karşılıklı mantıklı olunursa beraberlik zaman içinde olumlu birlikteliğe dönüşebilir. Kısacası denemekte fayda var. Koç ve İkizler Sıra dışı bir ilişki yaşanır. Zeki, neşeli iki burcun karşılaşması sonucunda aralarında güçlü bir sevgi doğabilir. İkizler burcu çok gönlüdür ve onun da birlikteyken zamanın nasıl geçtiğini anlayamazsınız. Kendinize güveniyorsanız bu ilişkiye başlayabilirsiniz. Koç ve Yengeç Bu birliktelik çok zor yaşanır. Yengeç kırılgandır. Her şeyi yanlış anlar ve kırılır. Her şeyi hatırlar. Ancak koç King gütmez ve unutkandır. Dolayısıyla zor bir ilişki olur. Koç ve Aslan Zor bulunan bir beraberlik yaşanabilir. Tıpkı size benzeyen bir kişiyle karşılaştınız. Her ortamda birbirinizi tamamlarsınız. Aslan burcu üçten ve saygıdan yanadır. Üstelik sevildiğini bilmek ister. Bir aslan burcu ile yaşamak asla kolay değildir. Ama zaman içinde her türlü uyumu bulacak ve mutlu olacağınızı söyleyebiliriz. Koç ve Başak Başak Burcu'nun farklı yönleri dikkatinizi çekebilir. Kişiliğinden etkilenebilirsiniz. Maddi değerlere çok önem vermesi ve sakin hali sizi sıkar. Yapmanız gereken kısa yoldan dost olarak ayrılmaktır. Koç ve Terazi Koç Burcu'nun zıt burcu Terazi Burcu'dur. Karşılaştığınız anda aşık olabilirsiniz. Hayal ettiğiniz kişi olabilir. Karizmatik, nazik, romantik davranışları sayesinde aranıza büyük bir aşk doğabilir. İlişkiniz mükemmel olabilir. Koç ve Akrep bu beraberlik sizi zorlar. Birbirinizi gördüğünüz zaman yangın başlar. Aşk biter yerine ancak sevgi kalır. Akrep burcu çok kıskançtır. Bunu siz dengeleyebilirsiniz. Ancak bitmeye mahkum bir ilişki olur. Koç ve yay. İşte size kıskandıracak bir aşk. Her iki burç ateşli ve heyecanlıdır. Yenilikleri iki burca, yenilikleri iki burçla çok sever. Birbirinizin elini asla bırakmayın. İnşallah nazar değmesin diyoruz. Koç ve olak. Oğlak Burcu'nun ayağı yere sağlam basarken Koç Burcu'nun ayakları yere değmez. Şüpheci, kinci ve kimseye güvenmeyen bir Oğlak Burcu ile ne yapmanız gerektiğini asla bilemezsiniz. En iyisi geç olmadan birbirinize bay bay demeniz. Koç ve Kova Kova Burcu size ilk anda cazip gelebilir. Bağımsız ve uçuk yapısı sizin için ideal olabilir. Bu aşk biraz geç rayına oturur. Denemekte fayda var. Koç ve Balık Balık burcu asla size göre bir buç değildir. Hissiyatlı, hassas, kırılgan ve her şeye alınan bir burçla siz yapamazsınız. Balık burcu kendi sularında gezmekten hoşlanır ve sizler kendisine ayak uydurmasını ister. Onun, onun dünyası size çok uzaktır. Hem kendinize hem de karşısındaki insana ifratmayın atmayın deriz sayın arkadaşlar. Boğa burcunun anlaştığı burçlar. Oğlak ve boğa.